Gerizek. Gerizek Alo Lan niye telefon açmıyor Yavuz? Ya bu telefon neden yapıldı ya? Açılmak için O zaman bu halk sağlık mı lan telefon alıyor? Yıl olmuş 2010 Senin şu yaptığına bak ya Neyse sinir bastı yine Hemen benim evime gel tamam mı Yavuz? Hemen Hemen gel Bu ülkenin polisi yok mu? Bunun Günayet bürosu falan yok mu? Kendini tanıtayım. Ben günayet bürosu. Başka üzeri 5 saat. E aksiyon 28 Mart Pazar 16.00'da